Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz e, biliyorsunuz oyuncu bilgisayarları konusunda birçok marka ve model var e, ben Monster tercih ettim uzun zamandır peşindeyim bu markanın. E, Abra A5B15 6.1 serisini e, tercih ettim uzun bir süre araştırdım e, bütçeme en uygun bunu buldum e, arkadaşlar sağ olsun servisteki arkadaşlar yardımcı oldu detaylarını anlattı e, Kargoyu 7 gün oldu. Bugün 7. gün elime ulaştı. Kargoyu gittim. Bizzat kendim teslim aldım. Çünkü biliyorsunuz elektronik eşya olduğu için kargolar biraz sıkıntılı. Kutuyu beraber açalım istedim. Kendimi açmadım. Beraber bir bakalım. Monster bize neler göndermiş. Paketimizi bir açalım. Böyle bir hafif şeffaf e, nalonsu bir poşeti var Üzerine görmüş olduğunuz bir monster kendi markasını yazmış bir açalım bakalım nelerle karşılaşacağız evet kenara koyalım. Evet arkadaşlar Monster tutun üzerine sırt çantası koymuş. Beraber bir açalım. Arkadaşlar çanta kaliteli bir çanta. Etiketini koymuşlar buraya. Bakalım gözleri nasıl. Yumuşak çanta. Bu okum çantası olarak bile kullanılabilir. Öğrenci arkadaşlar buyurdu. İçerisini açtığımızda bu şekilde bir gözü var. Laptopu koymak için böyle bir gözü var. Bence gayet şık. Burada iki gözü var. Bir laptopu koyma gözü ve boş bir göz daha var. Koyma yapalım söyleyebiliriz. Önün gözüne baktığımızda şurada bir gözümüz var. derin bir göz var. İçerisinde kalemliğimiz var. Not koymak için bir göz daha yapmayacak e Gayet çık. Bu kullanılabilir. Tercih edilebilir. Bence güzel. Taşıması kolay. Şu önde bir gözü daha var. Onu da göstereyim. İki ayrı göz fermuar yapmışlar. Ortadan bölmüşler. İki ayrı şekilde kullanmışlar. Pek de gerekli değil ama sabahsını yapmışlar. Bunu bir kenara koyalım. Çantamız bu şekilde. Burada bir, bir kendi annem var. Yine fermuarları kendi annemleriyle yapmışlar. Gayet güzel, şık. Bunu bir kenara koyalım. Arkadaşlar kutusu bu şekilde. Kendi annemi var. Güzel bir kutu yapmışlar. Kendi bantlarını kullanmışlar. Monster. Ben Monster'ı uzun zamanda takip ediyorum. Nasip bugüneymiş. Kutuyu bir açalım beraber bakalım. Neler göreceğiz. Açmadan önce şurada bir etiketi var. Almış olduğum e, marka model ve bilgisayarın özellikleri görmüş olduğunuz gibi. Kore i7 e, 2x8. Ben e, normalde 1x8 ben 2x8 yaptım. Onu. 512 bir SSD'si var. E, 15.6 inç ekranı var. Ben Windows 10'u yükletmeden önce aldım. Kendim yüklemeye düşünüyorum. Onunla videosunu inşallah çekebilirim. Bir açalım bakalım. Su bu şekilde. Bir açalım bakalım neyle karşılaşacağız. Evet arkadaşlar. Bizi Monster'ın renkleri karşıladı. Bakalım çıkartalım içerisine. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Bunu bir kenara kaldıralım. Bunlar bu şekilde bir gösterelim. Öyle başlayalım. Evet arkadaşlar. Güzel bir koruma köpükleri var. Dört tarafında. Bunları bir çıkartalım. Şöyle kenara koyalım. Evet. Monster'un zaten bu hamlemi bir harika. Kutusu bu şekilde. Bir açalım beraber. Bakalım. Ismi. Kutusunu kenara koyalım. İçerisinde bir süngerimiz var. Koruma süngeri. Bununla bir kenar alalım. Abra a 5 ve 15 6.1 serisi benim almış olduğum laptop. Evet arkadaşlar, laptopumuz burada. Koruma kılıfı var. Bunun içerisinden hep beraber bir bismillah diyip çıkartalım. Evet, laptopumuz bu. Laptopu bir kenara koyalım. Şöyle. İlk önce bir kutuyu inceleyelim. Sonra bakalım laptopumuza geri dönelim. Evet arkadaşlar kutuyu açtık. Şu renkler gerçekten Ben yani Çok hoşuma gidiyor. Bakalım kutusunda neler var. Şuradan başlayalım. Kutunun içeriğinde şarj aleti var. Korcu üretici parça numarası yazıyor. 3 bölüme ayırmışlar kutuyu. Burada karşımıza çıkan garanti belgesi var, bir açalım içine poşetin. Satın almış olduğunuz ürünler tam performans alabilmek için ve sürücü sorunu yaşamamak için en güncel Windows 10 sürüm 1909 kullanılması gerekmektedir Windows 10. Monster Notebook orijinal Microsoft Windows 10 önermektedir diye bir kart var. Bir İçerisinde civatalar var. Herhalde <gülüyor> eksik olursa tamamlamamız için. Cıvıltaları da kenara koyalım. için içinde garanti belgesi var. İmzalanmış Monster tarafından. Bunu da kenara Ve Bir flash bellek var. Görmüş olduğunuz gibi. Monster'ın şöyle yakından göstereyim. Monster'ın kendi anlımı bulunan flash bedek. Bunun içerisinde drive'ler yüklü. Sürücülere kendimiz inşallah yükleriz. Güzel. Bunun için ayrıca teşekkür ederiz Monster'a. Burada da ne var? Kitapçık var. Kitapçığımız içerisinde İngilizce, Arapça olmak üzere bilgisayarın anlat. Evet arkadaşlar burada da kolay başlangıç rehberi var. Farklı dillerde seçenekleri var, anlatılmış. Evet arkadaşlar, kolay başlangıç rehberimiz var. Kutunun içerisinden çıkar. Burada parçaların e, numaralandırma şeklinde, ne işe yarattıklarını, hangi numaran hangi parça olduğu bildirilmiş. Bu da güzel. Ayrıntılı. Bunları şimdi içerisine koyalım. Bunu da koyalım yerine. Arkadaşlar, bilgisayarımız kutusunu bir kapatalım ilk önce. Evet, bilgisayarımızın kutusu bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi güzel renkleri var. Ben çok beğeniyorum. Annem burada. Evet, bilgisayarımıza gelelim. Arkadaşlar, bu güzel bir oyuncu bilgisayarı. İnşallah bütün oyunları sıkıntısız oynayacağız. Evet. E, Monitör açtığımızda karşımıza böyle bir toz alması diye, klavye toz alması diye bir tozluk gibi bir şey, bez koymuşlar. Onu alalım kenara. i7 e, işlemcili benim bilgisayarım. Klavyesi oldukça şık. E, Ekran bir poşetle koymuşlar. Gayet güzel. E, şu anda Fildos olduğu için pek bir şey yapamayacağız ama isterseniz bir açalım. Arkadaşlar bilgisayarımız bu şekilde bir şu şeffaf kalıfını bir alalım. Sinirimi de koyalım. Şu an biraz olduğu için pek bir şey yapamayacağız ama. Ekranı oldukça şık, ince. Bir bakalım, bir başlatalım. Ne ile şarjı var mı bilmiyorum ama. Gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızı açtık. Klavye ekranı, klavye rengidir bu şekilde. Bence almaya değer. Eşkenar molsa da tulba serisini alsam dedim. Herkese tavsiye ederim. Bakalım bir oyunları yükleyelim, Windows'u yükleyelim, oyun yükleyelim. Bilgisayarın performansını ondan sonra birlikte bir karar verelim, bir konuşalım. Tekrar anlatırım size. Şimdilik teşekkür ederim bu videomuz bu kadar Hayırlı olsun İnşallah herkese nasip olur bundan daha iyileri nasıl olur teşekkür ederim görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın İnşallah birlikte güzel yerlere geliriz Kendinize dikkat edin Hoşçakalın